Merhabalar 20-26 Haziran haftasının astrolojik gündemini değerlendireceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar bu videoda geçtiğimiz hafta gündemler oldukça yoğundu. Bir dolunay atlattık, Mars-Şiron kavuşumu atlattık. Hali hazırda etkisi devam ediyor olsa da bu hafta iyicil etkileşimler var. İyileşmek için, şifalanmak için, yeniden ayak kalkabilmek için. Güzel e, etkileşimler olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa henüz abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Bunun yanı sıra beni Instagram Opikus'tan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Danışmanlık almak isteyenler de hem Instagram DM üzerinden hem de opikusastoloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirler. Evet 20-26 Haziran haftasına giriş yapıyoruz. 20 Haziran'da çok güzel bir etkileşimle haftaya başlangıç yapacağız. Merkür ve Jüpiter arasında güzel 60'lık bir açı oluşacak. Merkür 6 derece ikizler burcunda, Jüpiter ise 6 derece koç burcunda bulunacak. Tabii bu derece bazında baktığımız zaman güzel haberlerin geleceği, bizi harekete geçirecek, bizi teşvik edecek, e, aksiyon almamızı sağlayacak gündemlerin olacağı bir haftaya giriş yaptığımızı gösteriyor. Haftaya hızlı bir giriş yapıyoruz, destekleyici bir giriş yapıyoruz, pozitif bir giriş yapıyoruz esasında. Yani geçtiğimiz haftanın ağırlığından ve kasvetinden de kurtulduğumuzu söyleyebilirim. Tabi burada evet karşımıza bir takım konular çıkıyor, şanslar çıkıyor, hayallerimize yaklaşmak için bazı haberler var, gündemler var, bir hareketlilik hakim enerji olarak baktığımızda ama... Bizim de harekete geçmemiz gerekiyor. Özellikle Jüpiter koç enerjisi zaten e, bu konuya ilişkin e, defalarca kez söyledim. Harekete geçirir bizi arkadaşlar. Şansları karşımıza çıkarır ama harekete geç ve git onu oradan al der e, tabiri caizse. Böyle bir enerji hakim olacaktır. Her videoda söylüyorsunuz. E, söylüyorsunuz sürekli bir şeyler olmuyor, etmiyor. Arkadaşlar ben özellikle dereceleri veriyorum, burçları veriyorum ki kişisel doğum haritanıza hakim değilseniz zaten... Ee, çok genel yorumlar olduğu için Kimisi tutacaktır, kimisi hayatınızda tezahür edecektir, kimisi etmeyecektir. Elbette her gün hayatımızda büyük vukuatlar yaşamamız mümkün değil ama her bir etki farklı kişilerde farklı tezahürler oluşturuyor. Dolayısıyla benim de zaten işim bu, ben de bunu paylaşıyorum. Yani uyarmak niteliğinde, tedbir niteliğinde paylaşımlar yapıyorum. Hepsi olmak zorunda değil, hepsi olmasın da zaten. Ama kişisel analiz hizmet alırsanız zaten bu etkilerin sizin hayatınızda nasıl tezahür edeceğini daha net bir şekilde görmüş olursunuz buradan dinlemek yerine. Ama buradan dinlemek de tabii ki tedbir almak açısından önemli olacaktır. Yani bu aralar çok fazla görmeye başladım. Tekrar yorumları böyle bir not geçtim. Ee, özür diliyorum. 21 Haziran tarihinde ay Koç Burcu transitine başlıyor. Hemen Salı günü. Demek ki Salı günü Mars gününde bir hareketlilik var. Artık aksiyon almak istiyoruz. Artık harekete geçmek istiyoruz. Heyecanlı bir sürece giriş yapıyoruz. Bazen baş ağrıları, ufak tefek kazalar, fiziksel sakatlanmalar gibi etkiler getirebilir. Aceleci olmadan aslında o aksiyonları yavaş yavaş sindire sindire almaya başladığımız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ve 21 Haziran'da Venüs Plüto arasında çok güzel bir üçgen açı oluşacak. Venus 27 derece boğa burcundayken. Plüto 27 derece Oğlak Burcu'nda aslında 19-20-21 Haziran'daki bu özel etkileşimler için ayrıca bir video paylaşmıştım. Dinleyenler, takip edenler bilirler. E, bu süreç oldukça şanslı. Yani haftaya güzel enerjilerle başlıyoruz. Venüs zaten güçlü olduğu bir alanda arkadaşlar. Kuzey Aydın'a de çok yakın bir konumda bulunmakta. E, hal böyleyken e, baktığımızda özellikle kadersel aşklar, kadersel buluşmalar, çok güçlü, çok dönüştürücü ilişkiler, bağlantılar, e, iş kontratları, e, bununla beraber maddi imkanlı olanaklara dair de etkileşimler hakim olacaktır. 21 Haziran'da aynı zamanda Güneş'in döngüsü tamamlanıyor. İkizler Burcu'ndaki ve Güneş-Yengeç Burcu transitine başlayacak. Güneş'in yengeç burcuna geçmesiyle beraber bu zihinsel karışıklığımız, zihinsel doluluk halimizden biraz kurtulup ev, yuva, aile, kökler, yaşanılan yer, konfor alanıyla alakalı gündemlere daha çok odaklanmaya başlayacağımız bir süreçten bahsedebiliriz önümüzdeki bir ay boyunca. Ve 23 Haziran tarihinde... Ee, Venüs'ün İkizler Burcu transiti başlayacak. Venüs'ün İkizler Burcu geçişiyle beraber biraz ilişkilerde hani havai uçarı taraflarımızın aktif olacağı bir süreç. Ee, flörtöz olabiliriz, biraz daha şip sevdi olabiliriz. Hani böyle yaz aşklarının artık yavaş yavaş e, ortaya çıkacağı bir e, süreç var sanki. Ve Venüs'ün bu geçişiyle birlikte özellikle e, tabii parasal konularda da İkilikler özellikle eğitim, iletişim, basın yayın, medya ile alakalı alanlar hareketlilik sağlayabilir. E, araçlarla alakalı gündemler belki araba piyasaları ile alakalı önemli değişimler ki benzin fiyatlarından zaten artık hiç bahsetmek istemiyorum. Bu tarz etkileşimlerde önemli gündemler olabilir. Aynı zamanda e, parasal alanlarda ve ilişkisel anlamda yakın çevremizin de aslında fikirlerinin daha çok etkili olmaya başlayacağım bir dönemden bahsediyoruz. Güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler, görüşmeler ve tekliflerde ön plana çıkacaktır. Kadınlarla alakalı konular, sanatla alakalı konular yine Venüsün ikizler burcu geçişiyle beraber çok konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Ve burada özellikle yakın çevremizde boş vakit geçirmek, bolca iletişim kurmak, bolca dedikodu yapmak adına da enerjiler mevcut. 23 Haziran'da aynı zamanda Ay Boğa burcuna geçiyor. Ay Boğa burcundayken biraz keyfimize düşkünlük gösteririz. Hafta ortasından itibaren de artık çok yoruldum güzel şeyler oldu ama biraz kafayı vurayım yatayım yiyeyim, içeyim keyfime bakayım enerjilerim olabiliriz. Ee, tabii özellikle beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Yine ailevi konular ve kaynaklarımızla alakalı önemli gündemler olabilir. Hafta sonuna doğru ilerlediğimizde 26 Haziran tarihinde Ay artık ikizler e, burcuna geçecek ve haftanın son günü özellikle cuma cumartesi günleri biraz böyle keyifli aktivitelerde bulunmak istediğimiz belki biraz dinlenmek istediğimiz günlerken haftaya yine bomba gibi başlayacağımız pazar gününden itibaren hareketlenmeye başlayacağımız gündemler söz konusu arkadaşlar. Evet bu hafta nispeten daha keyifli daha sakin daha iyileştirici, daha şifalandırıcı bir hafta gibi. Zaten önceki haftanın gündemlerini bu hafta itibariyle şifalandıracağız gibi gözüküyor. Haftanın gündemi bu şekilde. Bakalım Burçları bu hafta neler bekliyor? Hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç Burçları. Bu hafta özellikle kariyeriniz ve parasal konularla alakalı dönüştürücü etkileşimler yaşayabilirsiniz. Güzel iş fırsatları maddi anlamda sizi yükseltecek fırsatlar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda Güneş'in Yengeç Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz daha çok ev, yuva, aile konularına odaklanacak gibi gözükmekte ve e, bu hafta Venüs'ün de Gizler Burcu geçişiyle birlikte. E, Bilhassa yine önümüzdeki gündemde güzel haberler alacağınız, yakın çevrenizle alakalı önemli gündemlerin oluşacağı, belki birçok koç burcu için aşk teklifleri, görüşmeleri, flörtlerin ön plana çıkacağı bir süreç olacak gibi gözükmekte. Keyifli bir hafta olsun sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa Burçları. Bu hafta Plüto etkileşimi etkileşimiyle beraber özellikle hayatınıza dair çok kritik kararlar alabilirsiniz. Yani yaşam felsefenizin değiştiği, dönüştüğü, belki şehir değiştirmek, ülke değiştirmek, fikir değiştirmek, pozisyon değiştirmekle alakalı kararlar bunlar. Bununla beraber uzak diyarlara gitmek, seyahat planları, burada tanışacağınız insanlarla alakalı önemli gündemler veya hukuksal gelişmeler varsa bunlarla alakalı da pozitif etkileşimler yaşayabilirsiniz. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz, daha çok yakın çevre ilişkileriniz, iletişim ve konuşmalar, görüşmeler üzerine olacaktır. 23 Haziran tarihinde Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Bu iyi haber sizin için. Parasal anlamda daha iyi bir noktaya geçeceğinizi söyleyebilirim. Farklı kanallardan farklı paralar sizi bulacak gibi gözüküyor sevgili boğa burçları önümüzdeki günlerde. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta Venüs Plüto etkileşimiyle beraber ruhsal anlamda büyüyeceğiniz, gelişeceğiniz, sizden saklanan bazı sırların belki de önünüze döküleceği bir süreç yaşayacaksınız. Özellikle bunlar tabi gizli aşklar olabilir, parasal anlamda sizden saklanan konular olabilir. Sizin e, derininizde saklamış olduğunuz konuların artık ortaya çıkması durumu da söz konusu olabilir. Bununla beraber geçmişte kaybettiğiniz maddi bir takım durumlar varsa bunları telafi etmek adına da fırsatlar yakalayacaksınız. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu da önümüzdeki bir ay boyunca gündeminizin daha çok parasal konular ve kaynaklarınıza odaklanacağını göstermekte. 23 Haziran'da Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber işte sizin zamanınız başlıyor. Kendinize daha çok bakıyorsunuz. Daha çok dikkat çekiyorsunuz. Auranız yükseliyor sevgili ikizler burçları. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta Venüs Plüto etkileşimi ile beraber ikili ilişkiler, ortaklıklar, ortaklığınızda ve evliliğinizde geleceğe dair plan ve programlarla alakalı güzel süreçler yaşayacaksınız. Belki bir ilişki başlangıcı olabilir veya mevcut ilişkinizde aslında ne kadar çok ortak ayarınız olduğunu fark edebilirsiniz Veyahut bir arkadaşınızla bir projeye başlayabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili yengeçler. 21 Haziran'da güneş yengeç burcuna geçecek sizin burcunuza. Bu da önümüzdeki bir ay boyunca gözler önünde olacağınızı, dikkat çekeceğinizi ve auranızın auranızın pardon çok özür diliyorum yükseleceğini gösteriyor. 23 Haziran'da Venüs'ün ikizler burcu geçişiyle beraber 12. ev konularında bir hareketlerik var. Gizli aşklar, gizli duygular, kadınlarla alakalı saklanan durumlar önümüzdeki günlerde gündeminizde olabilir. Tabi sanatla ilgilenen yengeç burçları varsa ilham için de çok uygun bir süreç olacaktır. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta Venüs pürütü üçgeniyle beraber Özellikle iş hayatınız, kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı çok pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni iş arayan, işiyle alakalı problemleri olan aslan burçları varsa bunları telafi etmek adına güzel fırsatlar ortaya çıkacaktır. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu geçişiyle beraber belki biraz inziva sürecine çekilebilirsiniz. Planlarınızı, programlarınızı oturup tartmak adına biraz es vermek isteyebilirsiniz önümüzdeki bir ay içerisinde. Ve 23 Haziran'da Venüs'te İkizler Burcu'na geçiyor. Burada özellikle kariyer gelirlerinizle alakalı güzel gelişmeler olabilir. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla hoş vakit geçirmek, e, aşkla, e, özellikle aşkınızla, flörtünüzle daha güzel zamanlar paylaşmak, hayaller paylaşmak adına da güzel bir süreç başlayacak bu hafta. E, güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ne kadar güzel dedim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili bacak burçları. Bu hafta Venüs Pürüt'e etkileşimiyle beraber özellikle aşk hayatınız Varsa çocuklarınızla alakalı güzel değişimler yaşayabilirsiniz. Bu noktada 9. ve 5. ev aksına baktığımız zaman belki bir seyahate çıkmak, eşinizle güzel zaman geçirmek, partnerinizle güzel zaman geçirmek veyahut aşkınızı itiraf etmek, özellikle sosyal medyada belki biriyle tanışmak, yeni bir aşka, yeni bir maceraya başlamak adına da gündemleri tetikleyebilir. Bu tabii ki aşk dışında yaratıcı bir proje de olabilir. Yani yaratıcı bir projeye başlayabilirsiniz. Bununla alakalı gelişmelerde. Ön planda olabilir gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda Güneş'in Yengeç Burcu geçişiyle beraber 11. ev konularına odaklanacağınız bir gündem var. Önümüzdeki bir ay boyunca arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, kariyer gecelerinizle odaklanacağınız bir süreç olacaktır. Hayallerinize ve hedeflerinize odaklanacaksınız. 23 Haziran'da ise Venüs'ün İkizler Burcu geçişi kariyer hayatınıza dair güzel gelişmeler olacağını gösteriyor. Destekleneceksiniz bir şekilde göz önünde olacaksınız sevgili Başak Burçları. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Terazi burçları, bu hafta Venüs Plüto etkileşimiyle beraber özellikle ev, yuva, aile alanlarında önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Belki bir çoğunuz ev almak istiyor, taşınmak istiyor, kredi başvurusunda bulundu. Eğer böyle gündemler olan Terazi burçları varsa çok şanslılar. Bir yerden para bekliyorsanız, miras konusunun çözülmesini bekliyorsanız yine güzel etkileşimler olabilir. Aile kurmak, ailede derin paylaşımlar sağlamak adına da yine pozitif bir hafta. 21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Bu da önümüzdeki bir ay boyunca gündeminizin kariyer ve gelecek konularına odaklanacağını göstermekte ve 23 Haziran tarihinde Venüs'ün İkizler burcu geçişiyle beraber belki birçok Terazi burcu için artık seyahat gündemi, eğitim gündemi, belki plan, program ve yeni bir arayış, yeni bir anlayışın peşinden koşma gündemleri de hakim olabilir. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta Venüs Pürüto etkileşimi ile beraber özellikle evliliğiniz, ortaklığınıza dair çok güzel haberler alabilirsiniz. Belki evlilik teklifi alabilirsiniz, güzel bir ortaklık teklifi alabilirsiniz veya eşinizden, ortağınızdan gelecek güzel haberle modunuzu yükseltebilirsiniz. Yani hızlı gelişmeler olacak gibi gözüküyor ama muhataplarınızla ilgili olacak gibi açıkçası. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu geçişi başlıyor. Bu önümüzdeki bir ay boyunca gündeminizin daha çok seyahatler, eğitimler, araştırmalar, okumalar, görüşmeler üzerine odaklanacağını göstermekte. Ve 23 Haziran'da ise Venüs'ün Gizler Burcu geçişiyle aşk dolu, tutku dolu süreçler var. Ve aynı zamanda ortaktan veya işten gelebilecek güzel maddi olanak ve imkanlar da karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları bu hafta Venüs Plüto etkileşimiyle beraber özellikle iş hayatınız, kariyer gelirleriniz, daha iyi bir pozisyon, daha iyi bir görev tanımında çalışmak üzere güzel etkileşimler var. Yani işle alakalı sıkıntı yaşayanlar, maaşlarıyla alakalı sıkıntı yaşayanlar varsa... Hafta başında güzel enerjiler olacak sizler için. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Güneş'in Yengeç Burcu geçişiyle beraber 8. ev konularını hareketleniyor. Alacak verecek meseleleri, borçlar, ödemeler, derin mevzular biraz daha çözülmesi zor konulara odaklanacağınız ve eşinizle alakalı belki eşinizin durumları ile alakalı gündemler ön plana çıkacak. 23 Haziran'da ise Venüs'ün İkizler Burcu geçişi başlayacak. Venüs'ün İkizler Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki haftalarda gündeminiz ikili ilişkiler, ortaklıklar olabilir. Eşinizle hoş zaman geçirebilirsiniz. Güzel birliktelikler kurabilirsiniz sevgili yay burçları. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta Venüs Plüta etkileşimi ile beraber Özellikle hayatınızda hareketli zamanlar başlıyor. Yeni aşklar, çocuklar, çocuk haberleri, yeni projeler, yeni hedefler olacak gibi. Sizin güçlü tavır ve tutumunuzla sanki bu süreçler hızlanabilir. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor ve önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz ikili ilişkiler olacak gibi gözükmekte sevgili oğlak burçlarım. Ve 23 Haziran'da Benüsün İkizler Burcu'na geçmesi. Özellikle yeni rutinler Kazanmak istiyorsanız spora başlamak, diyete başlamak, sağlık kontrollerini yapmak gibi bu alanlarda pozitif çalışacaktır. Yeni bir işe girmek veya size yardımcı olacak insanlar ile karşılaşmak da yine ön planda olacak gündemler arasında. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta Venüs, Pluto üçgeni ile beraber özellikle ev, yuva, hane... Aile karmaları, geçmişte kalan ailevi konular tekrar tekrar gündeme gelip bu sefer iyileşebilir. Ayrı bir problemleriniz varsa evinizde yuvanızda huzursuz hissediyorsanız bu huzursuzlukların artık bir şekilde ilahi olarak sanki e, bir dokunuşla düzeleceği, e, iyileşeceği bir durum ortaya çıkmakta. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu geçişi başlıyor. Güneş'in Yengeç Burcu geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz daha ziyade sağlığınız, iş hayatınız, gündelik rutinleriniz olacaktır. Ve 23 Haziran'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Bu da aşk hayatınızı hareketlendirecek gibi gözüküyor sevgili kovalar. Özellikle yalnız olan kova burçları için yeni aşklar olabilir, yeni projeler olabilir, sanatsal faaliyetler olabilir gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Venüs Plüto etkileşimi ile beraber özellikle kariyer gelirleriniz, hayalleriniz, hedefleriniz, Yeni görüşmeler, yeni haberler, yeni teklifler yani hayallerinize sanki size taşıyacak haberler, dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan gelecek güzel destekler ön planda olacak gibi gözüküyor. 21 Haziranda Güneş'in Yengeç Burcu geçişi başlayacak. Bu geçiş özellikle önümüzdeki bir ay boyunca gündeminizin çocuklarınız eğlence, biraz daha aşk hayatınıza fokuslanacağını göstermekte. Ve 23 Haziran'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. İşte ailenizle hoş zaman geçirmek, taşınmak, ev almak, evi dekore etmek, evinizi yaşadığınız yeri güzelleştirmek adına uygun süreçler başlıyor olacak sizin adınıza. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu haftanın gündemi ve yorumu bu şekildeydi. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Geçen hafta yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusalsöylece hesabı veya opikusalsöylece.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.